Chat diyor ki uzmanlar sohbete daldı. Bizi bıraksanız biz sabaha kadar bu ekip konuşuruz. <gülüyor> Çoğu hocalarımızla da ilk defa hani e, bir araya geliyoruz. böyle. E, yani kimyalar çok güzel tuttu. Olmaya da bilir çünkü. Ama çok güzel tuttu. Güzel Ozan hocamız da e, şey yapıyor. Sorulardan bir tane şunu alayım ben. Güzel bekletiyordum. Hocam geleyim ona. E, Okan evet. Kalkar sormuş. Bütün ekranlar dokunmatik olacak. Biraz sorun değil mi? Manuel kullanım nasıl sağlanacak diyorlar. Sizin görüşlerinizi merak Bana göre iyi değil. Benim görüşüm ama sizin görüşlerinize merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ortada> kaldı. <gülüyor> bıraktım bırakacağım. Ee, ya şu, şunu sor, şunu sor. aslında bence de yani dokumatik ekran problem hatta şu şey vardı oynadınız mı bilmiyorum ama ISS Talking Simulator vardı. <gülüyor> evet sitelerinde. Ben <gülüyor> böyle uğraşıyorum 5 metre falan kaldı. Birden yanlışlıkla geri tuşuna basıp <gülüyor> tekrar başlamak zorunda kalmıştım. Mesela böyle bir problemi tabii ki yaşamak istemezsiniz yani hani bir e, hani dokun en azından yani astronotlar tabii ki buna eğitiliyordur. işte belki eldivenleri ona özeldir hani e, dokum, ekranlar onu özel olabilir e, ya yani muhtemelen ona göre eğitim almışlardır ama e, dokumatik şey, gerçekten şu, sıkıntı olabilir yani şey şu, şu, miyim? Şunu söyleyebilir miyim? Ee, Şimdi ben İstanbullu bir adam, Antalya'da yaşıyorum ama İstanbul'da oldukça uzun süre geçirdim. Ki da orada doğdum, 35 yaşına kadar oradaydım. E, tramvayların, e, metroların, tramvayların çok güzel şeyleri vardır. Böyle e, havalı, ekranlı, ekranlı böyle hmm. kullanım e, ne, şeyleri var işte. Kokpiti ama mi diyelim, ben, neyse işte. E, kokpit, işte tramvayın kokpiti diyelim şey var bir ara son metre sürekli işinden dolayı son metroya biniyorum son tramvaya biliyorum bir Batman geldi yanda şeyle böyle e, onları bir anahtar var anahtarla açtı o güzelim ekranı altta bildiğim manuel kumandılar var yani, Şimdi onu şey da yani şöyle bir durum olabilir mesela uçuş uçaklarda bütün elektronik sistemlerin Yedeği vardır. Yani bir tanesi çalışmazsa bir tanesi çalışır diye. Doğru değil mi Cedet? Öyle hatırlıyorum. Uçak evet birden zanda. fazla yedeği var. Yani İkişer iki, iki üçer yedekleri He. oluyor genelde. Yani hiçbir zaman bu uzay uçuşlarını tek bir işte dokumatik ekranına bağlamıyorlardır. Muhtemelen ya altında ya başka bir yerde de aynı görevi yapan manuel butonlar vardır yani. Ama bu yalan değil. Dokumatik daha da Evet, evet Göstermiyorlar. Evet, açısından. Ama ben bir şey sormak istiyorum şey böyle baktığında ya uçakların şey, içine hep normal şey var. Yani dokunmatik değil mi? Veya yani switch ya veya şey buton kullanıyor. Mesela şey, Glass, cockpit, glass Cockpit'li F-16'ları görmüşsünüzdür veya F-18'leri diğerlerini. Bunların aslında yan taraflarında, sağında, sonunda pilotun yakınları evet. tamamı manuel olmak üzere zaten. Aynen, aynen. böyledir. Şimdi Bunu Glass Cockpit'te de ekrana dokunmuyorsunuz. Yani Glass Cockpit'te de ekranda listeler var, sağda ona karşılık gelen düğmeler var. Hani adı yazmıyor düğmenin, işte ATM gibi düşünün. hani Oraya gelen o oluyor. Fakat hatta şeyi gördüm geçen bu diamond diye bir uçak var yenilerden yani nispeten glass cockpit koymuş etiket vardır böyle uçaklarda genelde A önemli şeyleri bir de böyle hani aptala anlatır gibi yazarlar çünkü insanız ya yani, unuturuz şey yazmış do not touch the screen diye kocaman böyle yazmışlar yani bu o sizin bildiğiniz ipadlerden değil dokunmayın buna diye. Çünkü o ekranlar öyle değil. Hakikaten, o ekranların şeyde olması lazım. Herhangi bir ekranı koyamıyorsunuz oraya. Yani basınç, sıcaklık, açı, ışık vuracak arkadan, ay parladı, parlaklığı yetmedi falan gibi olamaz yani o ekranların. Ben ee, burada başka bir çünkü... soru sormak istiyorum. İşletim Hı. sistemi ne kullanıyorlar biliyor musunuz? Hangi bu uzay aracında mı? yani uçaklarda ve uzay araçlarında. Uçaklar, kendi, sistem kendi sistemleri var evet. ve bağlı olduğu ama be... farklı cluster var. Ya yani bir tek bir bilgisayara değil ya, 6 7 tane. Ama ra, run eden bence, bir Unix ve Unix, bence, unix ben based ben bir şey var mı acaba? Bunu bilmiyorum. Bence, unix, unix, unix based, Unix based bir şeydir büyük ihtimalle diye düşünüyorum evet. ama bakalım. Çoğunda Unix tabanlı e, şey Burak hocamız da oradan bilir. Hı -hı. E, şu anda hani Savaş uçakları, ben savaşçı diyorum çünkü biraz ilgiliyim onlara, o yüzden söylerim. Savaş uçaklarının çoğunda kullanılan e, işletim sistemleri, hani o yazılımlar Yunus tabanlı e, büyük çoğunluğu. E, büyük ihtimal burada da onları kullanıyorlar. Da. Zaten biliyorsunuz, hani öyle çok mükemmel iş, e, işlemciler de kullanmıyorlar. 10 yıl, 15 yıl önceden, 20 yıl öncedenin işlemcilerini kullanıyor çünkü hani işlemciyi ne kadar uzun süre kullanırsanız e, ve işlemcinin bozulma olasılığı. E, nanometresi ne kadar düşükse e, transistörse ne kadar, kadar yüksek o kadar ne kadar asla şimdi e, evet ne kadar asla o kadar iyidir e, dolayısıyla hani o transistörün büyük büyük olması şey e, parçacıklardan kozmik ışınından daha iyi korur özellikle onlar kullanılır yani şey var orada kullanılan işlemcilerin e, tüm uzay araçlarında veya işte e, uçaklarda kullanılan işlemcilerin büyük çoğunluğu zaten şu anda bizim 30 yıl önce yani 20 yıl önce kullandığımız işlemcilerin yakın düzeydeki işlemci kullanılıyor bizim kullandıklarımız mesela artems başlıyor işte onu söyleyecektim bir -time, time operating system evet, aynen, deniyormuş aynen. bunlara bizim uçuş yazılımları mesela on, onlar aslında tabanında onlar var Unix evet. space mi Unix based diğeri 8 mm. Hocam, Şimdi, Ar artemsler e, yani Hah. bu bu artemsler ne düzeyde işlemciler? Örneğin e, kaç milimetre e, bu işlemci değil ama, jetim sistemi bu. Ne kadar evet, yani, yani. Bizim hay işlemciler şöyle e, mesela e, bilgi uçuş e, bilgisayarda kullandığımız işte PowerPC 200 MHz'li e, mesela çalışıyordu. Bu bunun da aslında üstünde çok çıkılmak istemiyor. Dediğiniz gibi işte bu transistörleri çok fazla olsun istemiyoruz. Bu radyasyondan etkilenme çok olmasın diye. Ee, bizim şey e, PowerPC power alt Şimdi, ben onu evet, 601 601E. Şey, şey PowerPC motor motorlu <gülüyor> 601 601E civarı galiba <gülüyor> hala ya da alt e, işte o civarlarda 701'de olabilir. Şeyde, internette sanıyorum vardı bizim. Bu RASAT diye ar aratırsanız ya da bilgi OBC diye bilgi uçuş bilgisayarı orada sanıyorum bazı şeyleri özellikleri oluyor olması lazım. Burak Hocam e, bir şey soracağım ben. E, bu elektronik cihazların radyasyondan korunması için ne gibi Hı -hı. önlemler alınıyor mesela? E, çeşitli aslında onun için farklı önlemler var. E, mesela başta bazı komponentlerde mesela siz bir e, yani bu dedik ki tekel etkiler var değil mi? Hani bitleri değiştirebiliyor. Hangisi yalan söylüyor şeklinde anlamak için mesela en az o, öyle bir durum varsa karar verilecek bir durum varsa mesela, karar verici bir devre ise o. Orada mesela üç tane yapıyorsunuz onda. Yani iki tanesi en azından yalan söylemiyor şeklinde bir mantık var. Bir tanesi farklı bir şey söylüyorsa iki tanesini en azından biliyorsunuz. O diyorsunuz ki Hani bu bazen şey yapıyoruz, kendi şaka yapıyoruz, milli irade devresi falan şeklinde böyle. Ama hani iki, çoğunluk olduğu zaman böyle hani ikiye bir yenmiş oluyor ve hani onu engellemiş oluyorsunuz. Bunun dışında mesela radyasyonun birikimli etkileri var. E, radyasyonun birikimli etkilerinden kullanma, e, kur, e, korumak için de mesela bu birazcık şeye bağlı, efektif alüminyum kalınlığı diyebiliriz efektif alüminyum kalınlığını artıracak şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela ne olabilir? Eğer e, total, toplam doza karşı çok korunaklı değilse, mesela uydunun iç kısımlarına yerleştirmeye çalışıyorsunuz ki işte daha fazla kalınlık olsun, bunun üzerinde biriken radyasyon miktarı daha az olsun gibi. Eğer dışında olmak zorundaysa ama hala böyle bir risk varsa, mesela üzerine birkaç milimetre böyle bir plaka koyabilirsiniz, bir şey koyabilirsiniz, onu yine korumak mümkün olabiliyor. Yazılımsal açıdan da bazı çözümler olabiliyor. İşte bu e, diyelim ki e, bir size gelen şey protokolle diyelim ki bir şey alıyorsunuz, veriyi alıyorsunuz. Onun işte doğru olup olmadığına dair kontrol ettiğiniz şeyler de olabiliyor. Yaz, e, çekler de olabiliyor. Yazılımsal yapılan şeyler de var. Dediğim gibi donanımsal alınan çözümler de var. İşte üzerine kaplama yapmak gibi yapılan çözümler de var. Gücün testi olarak güneş panelleri kullanılıyor ve galiba litümyon Piller mi var hocam? Pil olarak ne ee, kullanılıyor? Doğru. Litim, litimiyon piller genelde kullanılıyor. Ha, Bineş, onların onların ömürleri var, var şimdi. Şey Aynen öyle. O bir an... Aslında tasarımını baştan yapıyorsunuz onun. Ee, mesela e, bütün bizim diyelim ki bir uzay aracımızın bir görevi işte 5 sene boyunca sürecek ya da 10 sene boyunca sürecek. Şimdi bu 5 sene ya da 10 sene boyunca e, ne kadar da bir tutulmaya girip çıkacak? işte Ya da daha doğrusu bizim pil kullanma döngümüz nasıl? Öncelikle buna bir hesap yapıyoruz, daha sonra bu tutulma sırasında bizim harcayacağımız enerji miktarı ne kadarsa bunun üzerinden diyoruz ki mesela şu kadar da kayıp olursa hücrelerde pil hücrelerinde de kadar kayıp olursa, ömür sonunda da bu kadar olursa gibi belli bir marjı, bir boyutlandırma yapıyoruz. Ondan sonra bu tasarımını yaptıktan sonra bu pilin bizim diyelim ki şu kadar cycle, şu kadar e, deşarj derinliğinde kullanabilirsiniz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Mesela %80 e, Depth of Discharge diye yapabiliyorsunuz. Mesela yani sabit yörüngedeki haberleşme uyduları yılın her zamanı tutunmaya girmiyorlar. Belli dönemlerinde ekinoks dönemlerinde, bahar gündönümü, sonbahar gün dönümü gibi genellikle tutunmaya giriyorlar. Bunlarda mesela pili %80'e kadar kullanabiliyorsunuz çünkü frekans az. Ama mesela yere yakın yörüngelerde işte bizim bu gözlem uyduları gibi işte Leo dediğimiz yörüngelerde uydu sürekli aslında her turda bir kere tutulmaya girip çıkıyor. Yani cycle'ı çok daha fazla. Oralarda da mesela %20 civarında kullanım yani deşarj derinliğini %20 gibi yapıyorsunuz. Sonra o tutulmadan çıktıktan sonra pili tekrar şarj ediyorsunuz. Yani sürekli böyle bir döngü var. Bunu tasarladıktan sonra da aslında siz başından bu pilin aşağı yukarı ne kadar gideceğini hesaplamış oluyorsunuz. Ya da en azından tasarımı ona göre yapmış oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir sorun evet. olmuştu hocam. E, tam hmm. bu konuyla alakalı. Astroite indirme yapmışlardı esnağı hatırlarsanız. Evet. Orada e, bataryası bitti. İşte güneş görecek mi görmeyecek mi görsün de bir şarj şey etsin gibisinden. Bir hesaplama hmm. hatasıydı sanırım oradakiler. Ee, şöyle, ya yani şimdi tabii bu pili siz e, bu dediğim kullanımın dışında e, yap, kullanmaya başlarsanız eğer tabii e, kimyasında bozulmalara yol, ya da mekanizmasında bozulmalara yol açabiliyorsunuz. Mesela laptoplarda da bir süre sonra hani, piller gider yani. Evet. Ondan e, sonra hani şarj olmaz falan. İşte bu kullanım, kötü bir kullanım sonucu oldu aslında. Hani şarj ve deşarjı siz kontrollü bir şekilde yapmış olsanız o pilin ömrünü uzatmak mümkün olabilir. Muhtemelen orada da pili birden bitirdikleri için tekrar belki geri dönüş olmayan bir şekilde bir, bir tepkimi oldu diyelim. Bir şey oldu, proses oldu ve bunun sonucunda şimdi şarj edememek gibi bir durum olmuş olabilir. Muhtemelen orada hocam şarj regülatörleri Hı -hı. kullanıyor. ve onlar en iyisidir. Evet. Yani mesela laptopu sürekli şarja takmak iyi değil derler Hı -hı. ama şimdiki nesil Hı -hı. laptoplar kendi kesiyor. Direkt %80 Hı -hı. olduğu zaman kesiyor. Evet. Çünkü kimyasal yapı olduğu için sürekli Hı -hı. şarj etmek iyi değil. Bu arada gelen sorulardan ciddet gözüne çarpan var mı abi? Ee, bir şey yapalım şimdi. Saat 3 saat 15 dakika yaklaşıyoruz yayında. Mehmet hocamızı çok yormadan evet, uğurlamak Mehmet istiyorum. Özellikli. Bu arada özellikli. yayın çok güzeldi evet. Mehmet hocam. Çok teşekkür ee, evet. ederim. Son sözlerini alalım evet. İzledim. Çok İzledim. teşekkür ederim. Dankesion. Dankesion. Dankesion. Feeling dank. Herkese teşekkür ediyorum. ve Size iyi yayınlar diliyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Guten Abend. Efendim. Çok teşekkür Abi. ederiz hocam. Hoşçakalın. Şimdi sorulara devam edelim. E, chatten Burak. Var mı gördüğüm bir soru? Aa bir tane gördüm. E, pardon. Astronotların bulunduğu kapsülde yakıt sistemi var mı? Hızı istedikleri gibi değiştirebilirler mi? Hmm, muhtemelen vardır diye tahmin ediyorum. Hmm. Ee, bu acil kurtarma sisteminin yakıt sistemi var zaten kapsülün kendinde hmm. 8 motorlu bir acil kurtarma sistemi var onun da bir hmm. e, monopropylant yakıtı bildiğim kadarıyla var e, kendi deposu var e, olur da rokette bir sıkıntı çıkar acil olarak e, uzaklaştırma kapsül escape sistem bunda testleri daha önce yapılmıştı hmm. e, onun e, yakıt sistemi ayrıca var tabi ki ayrıca manevra için zaten olmak zorunda Yani büyük bir itme sağlamanın ötesinde ISS docking sırasında da ister istemez manevra kabiliyeti açısından mutlaka bir yakıt sistemi ve motoru olmak zorunda. Demirköz ee... paylaşmış. Bir tweet gördüm. Hemen onu okuyayım. Tamam. Ee, yaklaşık 30 mıyızda 9, 9. Şu anda Krev Dragon Türkiye semalarından geçiyor. İstanbul'un güneyinde ancak gözle görecek kadar parlak değil. Florida'dan da buraya yarım saatte kütle çekim yemek için gelecek gereken hız ne kadar da yüksek değil mi demiş? Evet. Burada altta abi şey var. Evans e, slash Ebola. Evet sebap. Evet. Hmm. Ama şu an bulabilir miyiz acaba? Ya. Biz nerede olduğunu şu an bulabilir miyiz acaba? Aynen. Açılıyor zaten site. Site açılıyor. Ben de Ben göster göstermiştim grafiğini biraz önce hatırlarsanız. Evet. Onu da Evans Ebola'dan almıştım ben. Siz paylaşırsanız hocam onu ekrana vereyim ben de açılmadı. Ya Yakıt Av sistemi Avrupa var semalarına, Avrupa semalarına ulaştıktan yaklaşık 13 dakika sonra Türkiye'nin üzerinden İstanbul'a yakın geçecek. Daha sonra şey, Çanakkale civarından geçecek. Ondan sonra işte Kütahya Antalya'dan Mersin'in ilçesinin ismini de oradan Türkiye'den çıkacak gibiydi. Bu önceki Zafer şu anda da aynı mı? şu anda çok benzer. Yani Hı. çok benzer durumda şu anda da. Öyle geçecek gibi. Bu arada e, ilginç bir soru geldi. E, İlginçti aslında. Normal bir soru. Olması gereken bir soruydu. Şey, e, geri dönüş ne kadar sürecek? Kenetlendi bitti. Geri, geri dönüş evet. ne kadar sürecek? Bu hani 19 saat, 20 saat ama herhalde geri dönüş o kadar değildir. Kimin sorusu ekrana vereyim ama. E, o kadar geçti ki Evet, üzerinde. tekrar yazsın. Teşekkür ederiz sorusu içinizde Ne kadar e, sürecek? Bir bakayım sitesinde planlı e, olarak iniş için e, splash down'a kadar yazmışlar ama sürelerini yani planlanan süreyi göremedim. Eğer yani tek yörüngede işi halledeceklerse eğer yani yaklaşık işte 45 dakika, 45 dakika bir saat arasında biter diye tahmin ediyorum. Bilemedim hani hala bulamadım. Sonra SS' sonra. Ama hani eğer başka bir operasyon yapıyorsa, hani kontrol vesaire falan bir sürenin üzerinde bekliyorsa tabii daha uzun sürebilir. Evet. Bir buçuk tur atarak dönüyor diye hatırlıyorum Hı -hı. ben bir çizim hatırlıyorum Hı -hı. bugün bakmıştım. Ya yani gene yani e yaklaşık iki buçuk üç saat arasında falan herhalde olacak o zaman. Aslı salış. çalış, aslı çalış. Sormuş, sormuş evet. Evet. Şimdi bir de sık tekrarlanan bir soru daha var. Neden roketin inişini göremedik? Heh, hani, evet, ben onu de onu soracaktım. Evet. Şimdi bunun, bununla ilgili, ilgili Bununla ilgili e, Space e çok eleştiriler de vardı. Daha önceki e, fırlatmalarda ve roketin inişlerinde de e, yayın kesiliyordu. Ama e, bu yayının kesilmesinin teknik bir nedeni olacağı da söylendi. Ne kadar doğrudur, ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Tam e, inme anında e, oluşturduğu çok yüksek e, manyetik ve elektriksel alan nedeniyle oradaki kameranın bağlantılarında birkaç saniyeline bir kopma oluyor dendi. Böyle bir bilgi var ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Yok, ya da şey de olabilir tabii ki SpaceX bunu sonuçta paylaşmak istemiyor olabilir. Şey, olabilir. Mecbur Orada, değil yani. Tabii tabii daha önce birkaç başarısız denemeyi göstermişti ilk zamanlarda. Yani, bu riske girmek giderken, istemiyor olabilir tabii. Heavy Dragon giderken iki parçası vardı bir de bir tane vardı. O iki tanesi gelip aynı anda indi hatta. Çok güzeldi ama ortada bir parça işte. kaybolmuştu. Ve onu hani bağlantı kesildi deyip hiç konuşmadan e, yine PR'ları güzel yaparaktan devam ettirmişlerdi. Burada indi. E, indiği için büyük ihtimal sonradan bunun hani canlı yayının değil de sonradan görüntüsünü paylaşacaklardır. E, iniş anını. Biraz da o da artık dediğimiz gibi sorun orada değil zaten. Bunu... Dış kameralardan zaten görülüyor. Sadece e, Mekin e, şey e, füzenin kendi kamerası Rampanın rampanın üstündeki evet, evet. rampanın üstündeki abi. kameradan Evet. Ee, yani zaten amaç burada o değil. Onu defalarca yaptılar. Burada o şey değil yani. Burada o, o dağımız orada değil. Yukarıdaki kapsüldeydi. Açıkçası de... yapmayın. İsterse, i̇sterse düşsün ya da gelmesin bu bize ekonomik evet. zarar bırakmaz ki. Bu SpaceX'in problemi. Evet. Bizim derdimiz jelettin dediği gibi de e, astronotların yörüngeye oturup başarılı bir şekilde ISS'e gitmesi. O geri kalan parça SpaceX'e yarar. Ne yapar? Bir daha kullanacağı bir roket. Yani bizi ilgilendirmiyoruz. Burada gizleyeceği bir şey de beni ilgilendirmiyor ya. Tamam, maliyeti arttırıyor. Cevket yani öyle deme ama. Maliyet artıyor. Yani... Benim maliyeti artmıyor. SpaceX'in maliyeti artıyor. O yüzden... Ama mali tamam. maliyet artmasına bağlı olarak e, funding sonuçta kısıtlı, kısıtlıysa bunu belki da gizliyorlar dikkate alacaklardır. Mesela, yani belki başarılı olmadılar. Yok PR amaçlı gizliyor. Yani, yani şu imajı zedelenmesin diye gizliyor. yani. Evet. Şu, şurada olabilir. Bazı şeyler ticaret sırdır. Örneğin bunu tüm dünyadaki... E Tabii uzayda daha önce gördüğümler çok kez görüyorlar sana anladık yani bu sefer görmemizde ya, hani onu ben, ben mesela Halit Mehmetoğlu benim çok iyi arkadaşımdır ee, elinde her türlü bilgi var ee, şöyle mesela Göktürk 2 ile ilgili bir yazı hazırladık şimdi her şeyini biliyor Göktürk 2'nin bilmediği şey yok ee, yazıyı hazırlıyorum hocam diyorum şurası nasıldı bunun e, onu söyleyemem burası nasıldı bunu söyleyemem şurası nasıldı onu da söyleyeyim hocam bu doğru bu kısmen doğru ya e, hocam tamı nedir ay söylemiyor niye söylemiyor Ersefendi bana şunu söylüyor yani, bu diyor şeyin Hani bizim TSK'nın kullandığı bir uydudur hani bunların çoğunluğu hani devlet evet. sırı söyleyemem ama burada ya, öyle bir durum var mı ya yani? Özel bir şey burada yok yani bana ticari sır olabilir ama başta evet. senin de söylediğin gibi cevap hocam e, bu şey olabilir hani Elektromanyetik yapı bir de çok sert bir iniş bu kolay da bir iniş değil yani inanılmaz sert bir iniş evet. hani insan orada görüyor böyle yumuşak yumuşak iniyormuş gibi değil o hani oldukça sert oldukça güçlü bir iniş gerçekleştiriyor bu alet ayakları üzerine orada kesiliyor olabilir çünkü hani herhangi bir otomobille bile bazı denemeler yaparken hani otomobil çarpma denemelerini görürsünüz çarpmasına bilmem kalsa ya çarpar çarpmaz görüntü kesilir niye kesiliyor hani kameraları doğru yerleştiriyor musunuz siz diye soruyor insanlar bazı sıkıntılar var ama ben başka bir soruyu soracağım Erdal Taşkın sormuş şu anda O da oldukça güzel bir soru Aslında sembolik de bir soru da Körley Erdal Taşkın sorsa da Körley Amerika topraklarını uzaya çıkan son astronot ünvanına sahip kişi at çıkmıştı uzay mekiğiyle 9 yıl sonra Amerika'dan gönder gönderilen iki astronottan biri neden aynı astronot oldu ya yani neden Dakarlı oldu? Sembolik bir uçuş muydu aslında ya da sembolik bir, e, bir mesaj mıydı bu? Evet. Oldukça iyi bir soru. Benim aslında. bildiğim benim bildiğim kadarıyla Dakarlı emekli oldu. Ondan sonra SpaceX'te işe girdi. Yani e, devlette emekli olup özelde işe başlamak gibi <gülüyor> yorumlayabiliriz bunu. <gülüyor> Sonuçta SpaceX onu hayır etti. O iş verdi. E muhtemelen seçilmiş değil, olabilir. Vardır. Tabii ki mutlaka. Tabii ki. Kesinlikle o hususi sırf e, böyle bir şey olsun diye sembolik olsun diye mi yapmış olabilir? Tabii. Olabilir. Bu arada şeye biraz değinelim. Daha önceki yayında biz onu yine geçtik. Elon Musk'ın olayına. Yani çok eleştirilen birisi. Tweetleri olsun vesaire. Yaşam tarzı ya da ne bileyim. Şu an biraz eleştirilen bir kişi ama Elon Musk'ın arkadaşlar hikayesi. Seyat abi onu biraz şey yapmıştın. İlk başta ben bu Paypal'ı evet, Aynen. Paypal'ı kuruyor kendisi. Hatta Paypal şu an Türkiye'de yasak biliyorsunuz ama müthiş bir sistem. Yani bankacılık sistemini bir nevi güncellemiş oluyor. E, Paypal sayesinde güzel paralar kazandı diyebiliyoruz. Kazandı. Sonra bu parayı yemek yerine adam bir tık öteye gitti. Sanırım ilk aldığı şirket General Electric değil mi? Paypal'dan, PayPal'dan önce gene internet sayfası var onun Zip2 diye yanlış hatırlamıyorsam. Orada da böyle kargo şirketlerini birilerini buluşturuyor bir şeyler. Tam ayrıntısını bilmiyorum. Yani gene bir yazılım şirketi var PayPal öncesinde. Yazılım sektöründe olaya giriyor. Mühendis de değil, herhangi bir fizikçi aslında. Yani o da bizden diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> fizikçiler birbirini tutuyor. İktisatçı, iktisatçı aynı zamanda ee, daha sonra Stanford'da bildiğim kadarıyla doktoraya başlıyor ama sonra bitiriyor mu bitirmiyorum çok emin değilim. Ama biz fizik diploması var. Ee, ama e, günümüzün e, Da an, diyorlar. Mesela. Yani evet yani o anlamda. İtalya'da doğmuş. Tabii anne Kanadalı, baba Güney Afrikalı. Hatta evet annesini görüyorsunuz şu anda. Annesi çok e, manken, ilginç. Yani böyle uzay manken, ilginç. Manken diye hatırlıyorum. Kardeşi var bir tane. Kardeşiyle beraber işler yapıyorlar. O elektromekanik engineer dedi kimdi? Elon Musk mı acaba? Orada bir, evet. Queen's University Kanada. Bir süre Kanada'da yaşıyor o zaman. Güney Afrika'da yaşamıyor. Daha sonra benim en çok hoşuma giden şey şu oldu, Sedat abi. Yani elektrikli araçların e, hiç popüler olmadığı zamanda yine risk aldı. General Electric batmıştı. Yani üretemiyorlardı. Elektrik motoruyla çalışan arabalar üretti. Peki diyeceksiniz ki bu ilk defa mı bulunan bir şey? Aslında değil. Burada yaptığı en önemli şeylerden birisi otonom sürüş, kendi kendine sürmesi ve e, batarya kapasitesiydi. Çok uzun menzil gidebiliyor. Yaklaşık hiç Tesla karım olmadı ama 800 diye biliyorum teknik bilgilerden. Biz şarjda düşünün 800-600 km gidebiliyor. Şu an onu geçebilen yok. Çok büyük ya bir bakter teknolojisi. Var olan bir şeyi inovasyonla e, çekici hale getirmek. Kesinlikle, Kesinlikle. yani Yapıyorum. bildiğin e, petrol endüstrisine biraz darbe oldu. Küçük bir darbedik başta. Şöyle dokundu. Ya şey söyleyeyim. <gülüyor> ee, Tesla daha hani henüz çıkmamış. Ben Olympos Gökyüzü'nün bir testi öğrendeyim. Orada bizim Deveci Ali dediğimiz. Bakın ismini güzel bir Deveci Ali küçük mekanın sahibi bir arkadaş var. Bize dedi arabamı göstereyim dedi size. Baktım bir tane Renault araba. Bindik arabaya gık yok. Hiç ses yok. Hiçbir şey yok. Ya elektrikli araba. Adam gitmiş elektrikli araba almış Renault. Gayet iyi gidiyor. Ne kadar çalışıyor? 3 saat çalışıyor diyor böyle. Yani adamın şeyi 3 saat çalışıyor. Ya yani ben onlar Olimpos'a gittim. Oradan Kumulucu'ya gittim. Oradan binden bire gittim. Gayet güzel araba yani İnanılmaz bir şey değil, full elektrikliydi. ve i̇şte ordan azat olan teknolojisi yok. aslında. Bu normal bir arabaydı ama. Normal bir arabada hiçbir farkı yok. Göstergeleri o su, bu su, şu su, kasası hiçbir farkı yok. Normal araba. Ya bunu kim alır? Yani kimse almaz. Ama Tesla, e, Tesla modeliyle beraber ne yaptı? Adam onun içerisine işte bilgisayar teknolojisini ekledi. otonom e, sürücü, sürüşe ekledi. Bazı diğer ekstra özellikleri ekledi. Bunu çekici hale getirdi. E, kapitalizm dediğiniz şeydi sürüş ama şu an astronotları bir sürücü götürdü Oto, ben olsam evet, evet yani. orada ben olsam sürücü koymazdım madem güveniyorsun gönder bakalım otonom sürüçte çok daha heyecanlı olabilirdi Otonom sürüçte gitti Hayır bir abi önce... şey diyorum gidişlerdim diyorsun Evet evet rampaya gidiyorlar ya son rampaya aşama yapmış. orada bindiler. Rampaya Onu hiç atamamışlardır ya. <gülüyor> Hadi bakalım çok madem güveniyorsun izni otonom sürüşü olayına. Nasıl Yapmadın. izin vermemiştir. Ben çünkü çok önemli bir PR yapabilse yapardı yani. Çok çok önemli. Ya düşünsene araba gitmek istemiyormuş. Hayır bu görevi yapamam. Göndermeye bir <gülüyor> daha karar vermek lazım. Şimdi şeyi. Çete biraz daha dönüyorum arkadaşlar. Elon Musk'tan bahsedelim yine boşta ama çet, çetimizi la, bekletmek la, istemiyorum. Diyorum. Bir düzeltme yapacağım. General Electric dedim. Ben alışık olduğum için bu firmaya General Motors kimse motor de yok. beni düzeltmedi muadele teşekkür motor. ederim. Ya söylerken evet. zaten ben, ben de de geçenki yayında ya ben de geçenki yayında o meteorite anlatırken batı akdeniz batı batık karadeniz batı karadeniz deyip durdum 10 kere demişim. Tamam o açıma dert oldu. Ol. Aklıma bile açıma dert evet. aklıma bile gelmiyor o anda. Yani konuşurken anlık konuşmalarda bu olmuyor. Yani bu normaldir. Uzay i̇şte mekimdeki oyuncağı ne diyeceksiniz? Dinozor. Aferin ona. Gördünüz mü o dinozoru? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> parlak ben parlak de, bir de bir de onu bıraktı sonra yakalayamadı onu fark ettiniz aynen, mi? De de oynuyor, gitti oynuyor, böyle bağlı da oraya alamadı da artık bir daha gözü gelirse. Güzel Şimdi bir var. soru var e, Mete Aslan'ın güzel soruları var Sedat hocam Kerbal Space'te Single Stage to Orbit yani tek aşamayla e, yörüngeye çıkan araçları tasarlıyorduk. Bunlar gerçekte ya da gelecekte mümkün müdür sorusunu sorayım. Yayına da şeyi veriyorum. Bizim e, Sedat hocayla güzel bir Kerbal Space Program şeyimiz var. Ay'a gittik <gülüyor> ve Ay'a dike iniş yaptık. Yani Falcon 9 gibi. 5. denemeydi. Geri dön. GB5'ti. GB5 evet. görevi. Onu da ekrana veriyorum. İzlemek isteyenler olursa e, tekrardan YouTube kanalımızda bulabilirler. E, buyurun hocam soru sizde. Ee, teknik olarak mümkün ama... E, Ticari olarak maliyeti çok daha yüksek yani karlı değil onun yerine zaten stage kullanıyorlar yani katı yakıt ki bugünkü fırlatmada katı yakıt yoktu. STS programındaki roketlerde katı yakıt vardı ama bugünkünde sadece iki stageimiz vardı ama teknik olarak tabii ki mümkün çok daha büyük bir tank tek bir çok daha kuvvetli bir motor çıkarsınız. Ama verimli değil. Yani fizibilitesi bunun yapılıyor tabii. Çok ayrıntısı ayrıntısına bakıyorlar. Fizibil olmadığı için de bu şekilde kullanmıyorlar. Ama teknik evet. olarak tabii ki mümkün. Çok gelen bir soru. Mehmet İnceçam'dan ısrarla sabırla soruyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. ISS yörünge düzeltmesi nasıl yapıyor? Hı -hı. Dünyadan yakıt tavsiyesi, Hı -hı. takviyesi mi yapılıyor demiş. Aynen öyle. Yani uzayda yakıt üretemediğimiz için... <gülüyor> E, yerden bu işte hani şey e, kargo uçuşları yapılıyor diye konuşuyorduk ya aslında bu sadece astronotlara erzak işte malzemeler. E, yakıt da var. var. Değil, yakıt da var aynı şekilde. E, sürekli aslında ISS'in yörüngesini düzeltmesi gerekiyor bu arada. 400 kilometrede biz hani uzayda atmosfer yok diye belki hani kafamızda oluşturuyoruz ama aslında var yani 1000 kilometreye kadar atmosfer var. Ve mesela bizim RASAT ve Göktürk 2 uydularımız. Yaklaşık günde 2-3 metre düşüyorlar bu atmosfer sürtünmesi sebebiyle. Bu dünyaya doğru yaklaştıkça bu çok daha fazla tabii artıyor. Mesela bir 300 km gönderdiğiniz bir şey 3 ay falan kalabiliyor e, yörüngede. Sonra tabii yanıyor yani atmosfere girip. ISS de bu şekilde düşmemesi için ikili bile ISS'i düşün yani kocaman bir alanı var. Bu daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor, o yüzden sürekli yörünge yükseltme, yani düzeltme, irtifa yükseltme, düzeltme manevraları yapıyorlar. E, bu da tabi sürekli aslında yakıt ikmali yapmanız anlamına geliyor. Peki hocam, e, yörünge düzeltmesi yapmasalar ne olur? Hı -hı. Bir alt yörüngeye mi geçerler? Sürekli geçerler. Yavaşça, oluyor. hızlı bir şekilde e, irtifa kaybetmeye başlar ISS. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Bu e, bir iki sene oldu galiba. E, Çin'in uzay istasyonu tekrar atmosfere evet. falan. Ee, işte süre tartışıldı. Nereye evet, gidecek? Aynen. Ee... Başımıza taş <gülüyor> <gülüyor> Evet yağacak? Haberler, haberler falan da çıkmıştı. Ben de hatta Facebook'ta yazmıştım hani sakin olun falan diye böyle analiz hani, yapıp bir şey. Hatta bize şey de ulaşmıştı, AFAD da ulaşmıştı. Herhangi bir sıkıntı var mı diye bir de onlara rapor yazmıştık falan böyle. Oradan <gülüyor> yani da hatırlıyorum biraz. Ee, bu işte yani 400 kilometreden bırakırsanız ISS'i yine böyle üç 3 ayda tekrar atmosfere girecek şekilde düşecektir. Çünkü şeyi çok fazla hani balistik kat sayısı diyoruz ona. Balistik kat sayısı e, yani alan böyle kütle oranı gibi yani. Mesela bir mermiyi düşünün hani camı delip geçecek durumda ama daha büyük bir taş atarsanız pencereyi camı kıracak şekilde hareket eder. O yüzden hmm. alanı büyük alanı büyük olduğu için de daha fazla etkilenecektir. O yüzden yani 2-3 ay içerisinde bırakırsanız atmosfere girip yanar yani. Yanmayan kısımlar da tabii düşecek yani yere bir yere. Yere düşer.